başlıyor dolar 1871 Euro 1996 altın bin doksan dokuz borsa 5.661 ve bitcoin 16735 de bir yükselişte kapattılar bakan dönmez aşkları Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz alacak dedi değerli izleyenler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim olacak mı sorusunu cevapladı. 18 Haziranla ilgili bazı sıkıntılar var dedi. AK Parti'den öldürülen Sinan Ateş hakkında açıklama geldi. Emniyet ve yargı mensupları olayı bütün yönleriyle aydınlatacaktır dedi. Sivas Kara kaldı. Belediye sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu. Değerli ziyanlar sahte doktor Ayşe Özkiraz. Yarın hakim karşısına çıkacak. 13 yıla kadar hapsi isteniyor değerli ziyanlar. İYİ Partileri Akşener'den Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ne kararına sert tepki geldi. Sürtük demek de hukuka uygun muymuş dedim. Ve bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.